Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Anker'in yepyeni bir ürünü olan oyuncu kulaklığını kutusundan çıkartıyoruz. Şöyle yan çevireyim. Güzel bir oyuncu kulaklığı model olarak bakacak olsak şurada ismi yazıyor. Soundcore Strike 3. Şimdi biliyorsunuz biz daha önce Anker'in farklı kulaklık modellerini de incelemiştik. Kulak üstü modelini de inceledik. Kulak içi modellerini de inceledik. Bu ürün oyuncular için tasarlanmış ve gelişmiş özellikleri bulunan Super Positional Accuracy diyor. Yani sesi çok konumsal olarak verebiliyormuş. Multi platform compatibility diyor. Burada şunu demek istiyor aslında. Birden fazla platform PC'de ve PlayStation'da kullanabiliyorsunuz. Ne yazık ki Xbox'ta kullanılamıyormuş. 52 milimlik bir hoparlörler kullanılmış. Hem sağda hem solda 52 milimlik hoparlör varmış. Bunları görüyoruz. Mikrofonu suya dayanıklı, water resistant diyor. Suya dayanıklı, burada suyun altında, suyun içinde veya su altında kullanılan anlamında değil. Hani terle veya işte su sıçramasında falan gibi durumlarda suya dayanıklı olduğunu söylüyor. Mikrofonumuzun bunu söylüyor. Ben bunu neme dayalı olarak çevirmiştim. Ve dış seslerden de etkilenmiyor. Yani bir nevi noise canceling var. Yani gürültü engelleme var ama mikrofon için var bu özellik. Kulaklığın kendisi için yok. Bu tarafa çevirelim. İlginç bir özelliği var bu kulaklığın. Şimdi burada bir sürü şey yazıyor, anlatıyor burada. Chill out and game for hours with cooling gel in... Okuyamıyorum tam tersten baktığım için. Infused cushions diyor. Şimdi şunu demek istiyor burada şair. Bu kulaklığın etrafındaki bu petler içinde jel varmış. Bu da neyi sağlıyormuş? Serinlik sağlıyormuş arkadaşlar. Onu söylüyor. Bakalım serinletecek mi, serinletmeyecek mi göreceğiz. Şimdi biz güzel bıçağımızla açalım. Her zamanki gibi kutumuzu. Şöyle sıfır ürün geldiği için biliyorsunuz her zaman böyle bir kutu açılım videosu çekmeye çalışıyoruz. Çok çok basit ürünlerde yap yapmıyoruz. Hani zaten anlaşılacak ürün veya kutu içeri olmayan ürünlerde yapmıyoruz ama böyle bu tarz ürünlerde büyük ürünlerde merak edilecek içerikler ürünlerde yapıyoruz. Şimdi bir tane şöyle bir şey çıktı kutusundan. Kullanım kılavuzu gibi basitçe bir hani hızlı kurulum kılavuzu gibi bir şey bu. neyin ne neyi işe yaradığını gösteriyor. Kulaklık şöyle takıyorsunuz. Kablolu bir kulaklık. USB kulaklık diye biliyorum ben bu ürünü. Bakacağız şimdi hep beraber kutusundan çıkartıp. 7.1 ses sistemi özelliği var bunun. 7.1 ses sistemi var. LED aydınlatması varmış. Az önce söyledim. Neme dayanıklı ve gürültü engelleme yani dış sesleri almayan bir mikrofon girişi mevcut. Şöyle bir kağıt çıktı. Şöyle çevireyim. How we done sounds great falan filan. bunun bir de bir şeyler anlatıyor. Bu da bu da, bu da. soundcore serisi. Biliyorsunuz soundcore diyor. Burada da bir şeyler var. Burada hızlı başlangıç kovuzu diyor. Mikrofon takılabiliyor, sökülebiliyor vesaire vesaire bunlar. Burada şimdi çıkartalım. Bunu da bir kenara kaldıralım. Oo, mikrofon hoparlör. Kulaklık baya büyükmüş bu arada. Küçük gibi görünüyor ama. Şöyle çıkardık. Bu mikrofon tarafı arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Böyle oynayabiliyor. Şunu çıkaralım. Telefonumuz böyle standart 3,5 mm girişi var. Kulaklığı çıkartalım. Çok da küçük değilmiş bu arada. Hiç küçük değil hatta. Şöyle ha burasını da çıkardık. Şurada bir yuva yapmışlar şöyle göstereyim. Bakın kadrajın dışında kaldı. Şöyle kapatayım. Böyle açıyorsunuz bu yuvayı. Böyle bir şurada iki tane kumandamız var. Bunlar bir şeyi kapatıyor, bir şey açıyor. Buradan da ses ayarı vesaire yapıyoruz herhalde. Güzel de bir kumaş şeklinde bir kablomuz var. Kolay kolay zarar görmez bunu, Gelmez. Şöyle açalım. Söylediğim gibi USB'den bağlanıyor bu. Ama şurada bir şey de görüyorum bu arada. Birazdan bağlayacağım. Hani eşitlerini görelim diye yapacağım sadece bu. Kulaklık epey de büyük yalnız arkadaşlar. Şöyle kırılıyor mu? Yok uzuyor sadece. Şöyle uzuyor. Kocaman yalnız. Bakayım şuralarını. Hmm, serin hakikaten bu arada. O hissiyata tabi videodan veremiyorum sizlere ama epey bir serinlik var onu söyleyeyim. Yalnız baya büyükmüş. Yani Ben küçük bir şey bekliyordum. Şöyle bakın. Biliyorsunuz Anker'in farklı farklı ürünleri var. Kablosuz veya kablolu kulaklıkları var. bankları var. Adaptörleri var. Kabloları var. Vesaireleri var. Böyle ilginç de bir marka. Güzel ve kaliteli ürünler üretiyor. Şu an bakıyorsunuz. Birazcık Logitech'i andırdı bana. Logitech'in böyle oyun şeylerini, ürünlerini alınırdı. Şurada yumuşak bir pedimiz var. Kafamızı korumak için. Şurada bir şeyler yazıyor. Bu arada mikrofonu da buraya takıyoruz. Az önce gösterdiğim mikrofonu. Şöyle alalım. Şöyle. Yanlış takılmaması için de kenarda bir çıkıntısı var. Şöyle takıyoruz. Evet. Mikrofon takıca da şu şekilde bir kullanımı oluyor mikrofonunda. Şöyle yandan da göstereyim. Gayet güzel oluyor. Burada mikrofonu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Oh la, güzel bir kulaklık olmuş. Şimdi bir bilgisayara bağlayayım ben. Bakalım bu ışıkları nasıl yanacak. Evet gördüğünüz gibi mavi renkli güzel bir ışık yandı. Şurada mikrofonun ucunda da yeşil bir ışık görünüyor. Muhtemelen şu üzerindeki düğmelerde de basınca Evet şu an kırmızı oldu mesela. Mikrofonu gördünüz kapattım mikrofonu. Bu şekilde az önce bahsettiğim gösterdiğim bu parçaları kapatıp açınca mikrofon da kapanmış oluyor. Güzel yani böyle bir şeyini beğendim. Işığı falan da hoş. Detaylı bir inceleme gelecek arkadaşlar. Anker'in Soundcore Strike 3 oyuncu kulaklığını oyun oynayacağım. Bugünlerde Just Cause 4 oynuyorum. Bilginiz olsun. Doom oynuyorum. Doom Eternal. O oyunlar oynayacağım. PlayStation yok evde bizim. Xbox var. Xbox'a da denerim. Bakalım belki çalışır. Bir <gülüyor> şansımızı deneriz diye düşünüyorum. Çalışmayabilir. Muhtemelen çalışmayacaktır ama en azından bir şansımızı denemiş oluruz. Evet. Güzel bir kutu açılımı oldu bizim için. Sizin de bu ürünle ilgili sormak istediğiniz sorularınız olursa videonun altında bize sormaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz ve hepsini de yanıtlamaya çalışıyoruz. En azından bildiklerimizi. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alarda takip etmeyi de unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir çekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.